Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 18 Mart Cumartesi günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Malumunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi meydana gelmişti. Bu depremden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi de Gölbaşı ilçesiydi. Gölbaşı ilçesinde artık yaraları sarmaya devam ediyoruz halk olarak. Bir taraftan yıkımlar devam ediyor, bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabii iki gündür aralıksız devam eden ve şiddetli bir şekilde yağan yağmurlarla da halk mücadele etmek durumunda kaldı. Özellikle dün gece yağan, e, yoğun yağıştan dolayı çadırları su bastı, bazı aileler maalesef mağdur duruma düştü, o yüzden geceyi okulda geçirdiler. Yol başında insanlar bir taraftan depremin mağduriyetini yaşarken, bir taraftan da şiddetli yağan yağmurun ve selin mağduriyetini yaşıyorlar. Tabi bu mağduriyetler içerisinde güzel şeyler de oluyor. Örneğin Gaziantep'ten gelen bir ekip e, vatandaş ekip bizi sosyal medyadan buldu ve Gaziantep'teki esnaflar, vatandaşlar kendi aralarında toplanıp bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Biz de yardım dağıtırken insanları göstermeden, insanları teşhir etmeden, yardım verdiğimiz insanları da açıkçası reklam etmeden bütün poşetleri ayarlayıp her çadıra birer poşet olacak şekilde o insanları göstermeden burada arkadaşlar şu an aracın içinde hazırlık yapıyorlar. Hocam ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'ten buraya geldiniz. Eyvallah ee, abi Bu çalışmayı nasıl yaptınız? Bize çok kısa böyle bahsedebilir misiniz? Bu çalışmayı misiniz? E, arkadaşım Adem var. <gülüyor> Onunla beraber telefon açtı. Kardeşim dedi e, böyle bir yardım yapacağız. E, nasıl olur? Ben dedim Antep'te kendi kendimi yiyorum ama bir şey yapamıyorum. Hı hı. Dedi ki o zaman karınca kararınca hı hı. bir yardım yapalım. Ben WhatsApp'tan sosyal medya üzerinden paylaştım. Eşimiz, dostumuz, Allah onlardan yüz bin kere razı olsun. Önce Rabbimiz, ondan sonra o iyi insanların yüz üstü yormadığını yaşıyoruz biz. Biz aramızda herkes için bir şeyler toparlamaya çalıştık. Anlatması zor ama vallahi evet. çok zor Mehmet abi. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Anladım. Allah herkesten razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Buradaki yardımlarımız da yerine ulaşıyor çok şükür. Hı hı. Orada kalan arkadaşlarımız da paramızın hani nere gitti, nere gitmeyeceğini hani az hı hı. çok görecekler. Hı hı. Biz de rahat olalım. Evet. O kadar Mehmet abi. Evet arkadaşlar ben herkesin huzurunda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bizzat biz çadırları dolaşaraktan insanlara bizzat e, birinci elden teslim etmeye çalışıyoruz. Amaç bir nebze de olsa bu mağduriyetleri yaşayan insanların yaralarına merhem olmak. Şu an Gölbaşı'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Dediğim gibi Gölbaşı'nda depremin mağduriyeti bir yandan devam ederken, iki gündür de aralıksız devam eden yağmurlardan dolayı şu an vatandaşlar ciddi sıkıntı yaşıyorlar. <gülüyor> evet Gölbaşı'nda ekibinin... Getirmiş olduğu yardımlar Gölbaşı'nın en ara sokaklarında, en ücret sokaklarda dağıtılmaya devam ediyor. Şimdi Asfalt Mahallesi, Hürriyet Mahallesi mevkiindeyiz. Burada da yine ara sokaklarda yardımların dağıtılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Türk bayrağımız dalgalanıyor. Depremin ilk günlerinde özellikle Adıyaman Gölbaşı kavşağında çok ciddi manada çevre illerden yardımlar geliyordu. Gaziantep, Urfa, Diyarbakır taraflarından yardımsever vatandaşlar yardımlarını yol başına getiriyorlardı. Ama şehrin içerisine giremiyorlardı. O yüzden zaman zaman ben hem sosyal medyadan hem bizzat kendim de şahit oldum. Bizden yardım istiyorlardı. Nereye gideceklerini, nereye dağıtacaklarını bilmiyorlardı. Biz de tabii elimizden geldiğince onlara rehberlik edip, özellikle ücra sokaklara, merkezi değil de ilk etapta akla gelmeyecek, ara mahallelere kadar gidip, Yardımları dağıtmaya çalışıyorduk. Şu anda da yine bir ara mahalledeyiz. Ve gelen yardımları arkadaşlarla beraber dağıtmaya devam ediyoruz. Bir taraftan yağmur yağıyor. Bir taraftan da Gaziantep ekibi erzakları dağıtmaya devam ediyorlar. Evet.